''Deizm nedir ve özünde neyi savunur?'' Bir yaratıcı eğer bize kural koyamıyorsa, bize karışmıyorsa, kuralları kim belirler? Ya şu sorulardan, işte ön yargılardan duvarları bir kaldıralım. Bakın deizmin özünde böyle savunduğu bir şey var. Değil mi? Bir deiz kendine sormalı. Harbi ben kararlarımı neye göre belirliyorum? Kuralımı, kılavuzumu, yönümü neye göre ayarlıyorum dediği zaman karşına beşer çıkacak. insanlığın kendisi çıkacak. Bir ispat getir. dediği zaman altına işte o zaman peygamberimiz şöyle Tamam da bu benim sorumla alakası yok yani. Evet herkese merhaba. intibahın destek videolarına devam ediyoruz. Bugün sen bir sus konseptinde deyiz mi? ele alacağız. Fakat bu konseptlerin şöyle bir özelliği var. Her türlü eleştireye açız. Yani yorum kısmında argümanlarımıza yapacağınız eleştiriler silinmez. Küfür, hakaret bunları saymıyorum. WhatsApp'tan bizimle irtibata geçerseniz irtibat talebiniz geri çevrilmez. Sosyal medya üzerinden YouTube'da özellikle canlı yayın talebinde bulunursanız, münazara talebinde bulunursanız münazara talebiniz geri çevrilmez. Fakat bir şartla o da şu ön yargıları bir kenara bırakarak yani belli bir ön kabulle bu videoları izlerseniz daha sonunu getirmeden baştan zaten şunu diyecek deyip yorum yaparsanız yorumlarınız ciddiye alınmaz. Bu yüzden isteğimiz şu argümanlarımızı dinleyin ve argümanlarımıza itiraz noktasında bizimle her türlü iletişime geçip itirazda bulunun bulunabilirsiniz diyoruz. İsterseniz gelin intibah metoduyla değiliz mi? Bir sorgulayalım. Şimdi ilk olarak ilk defa bu konsepti tanıyanlar, ilk defa videoları izleyenler olacağından intibah nedir? Önce bunu bir işleyelim. İntiba. Bütün ideolojilerin, felsefi görüşlerin, bir inancın veya inançsızlığın, mesleki grupların, gördüğünüz ne kadar yaşam modeli varsa hepsinin sorgulanması gerektiğini savunan bir video projesidir. Ve bu noktada herkesi özgürce sorgulayabilmeye davet eder. İntiba. Kurallar hayatımızı etki gibi, kuralsızlıklar da hayatımızı etki eder. Ya bir telefonun kılavuzuna göre kullanmak, evet o telefonu belli bir rotaya soktuğu gibi yo ben kılavuzu kabul etmiyorum deyip balı bu telefonu duvara da vurabilirsin. Su geçiriyorsun o ben suya da sokarım diyebilirsin. Bir çay olarak bile kullanabilirsin telefonu. Dolayısıyla bu da onu bir kullanış şekli olarak belirler. Ve evet, bu noktada şu soru sorulabilir değil mi? Senin bu telefonu kullanış metodun doğru mu? Delili nedir? doğruluğunu Nereden biliyorsun? Diyebiliriz. Dolayısıyla intiba dini kuralların ve kuralsızlıkların da sorgulanması gerektiğini savunan bir video projesidir. İkinci husus bay metod nedir? Üçüncü bölümde bu çok üzerinde durduğumuz bir konu. İntiba'nın üçüncü bölümünde. bay metod, sorgular eleştirir, hatta belki karalar alay eder ama kendisini asla sorgulatmaz. Yani bir nevi önüne sorulardan, karalamalardan, alaycı tavırlardan ki herkes bunu yapmıyor ama alaycı tavırlardan, bazen küfürlerden böyle bir duvar örer ve asla özüne girmenize müsaade etmez. Yani deizm için konuşacak olursak ya şu Kur'an-ı Kerim'le veya hadislerle ilgili soruları bir bırakalım. Deizmin özünde neyi savunduğunu biliyor musun? Önce bunu bir ortaya çıkaralım. Bunları halledelim. Sonra evet senin bu bütün soruların cevabını evet verebiliriz diyoruz. Bay Metod taktiği size bir duvar örer. Kendini asla sorgulatmaz ve devamlı sizi sorularıyla meşgul eder. Dolayısıyla biz bay metot taktikleri artık eskidi. Fikirler görüşsün tartışsın. Deizm özellikle şu video için sorgulansın diyoruz. Sonra evet elindeki bütün soruların da cevaplanması gerekiyor. O da zamanla yapılır. Şunu bir parantez olarak ekleyelim. Biz deizmden dinlerin yokluğunu ispatla demiyoruz. Yani bir dinin varlığı yokluğu değil. Birazdan soracağımız argümanların, deizmin özünün ispatını istiyoruz. Dolayısıyla üçüncü kısım ki deizmi sorguluyorsak burası en önemli kısım ve bizim itiraz noktamız burada olacak. Deizm nedir ve özünde neyi savunur? Deizm iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilk grup işte bir yaratıcının varlığını evet kabul eder ama geri kalan sürece karışmadığını yani o ilk dokunuşu yapıp çekildiğini ve bütün bu sistemi yine sisteme bıraktığını savunur. Bunu uzun uzun açıklamayacağız çünkü ateizm sen bir sus videomuzda maddede tabiatta bu potansiyel var mıdır bunu yeterince sorguladık o videoya havale ediyoruz. Bizim sorgu Kısım, deizm'in ortak noktası dinlerin reddi. Dolayısıyla bir deiz, evet dinleri reddeder. Fakat deizm için bu açıklama yeterli midir? Hayır. Deizm bir dinin reddiyle insan kendi kurallarını kendisi yazar demiş olur. Yani bir yaratıcı eğer bize kural koyamıyorsa, bize karışmıyorsa kuralları kim belirler? Bütün bu hayat serüvenimizi kim ayarlar? İnsanın kendisi kılavuzunu, rotasını insanın kendisi çizer. Tabi burada her insanda böyle belki bir öne atılma vasıfı yoktur. Yani ben kendi kurallarımı oturacağım, kendim yazacağım demezsin. Ne yaparsın? Çevrende gördüğün insanları taklit edersin. Mutlaka özendiğin ve arkasından gittiğin birileri vardır ve hayatının doğrularını, yanlışlarını ya kendine göre veya onlara göre belirler. Yani özünde deizm insanın kurallarını, insanın yazması gerektiğini, yazdığını savunur. İşte biz de buraya itiraz edeceğiz ve diyeceğiz ki olayın daha iyi anlaşılması için bir örnekle akla yakınlaştırabiliriz. Bir telefonun kılavuzunu yani nasıl kullanılacağını kim belirler? Kullanıcısı bizler işte ben veya bu kameranın arkasındaki siz belirleyebilir miyiz? Hayır çünkü bu işi yapan, üreten firma kimse o potansiyel ondadır ve o belirler deriz. Dolayısıyla şunda hem fikir olduğumuza inanıyorum. Biz bile belirlemiyorsak, üretici firmaya havale ediyorsak, bu telefonun kendisi kendisiyle ilgili kuralları ve kararları hiç belirleyemez. Çünkü bunu belirleme potansiyeli en uzak telefonun kendisidir. Biz de şunu demeye çalışıyoruz. İnsanla telefon arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de üretilmiştir ve ikisi de kendisinin cahilidir. Dolayısıyla kendisiyle ilgili kararlar verme, kılavuzunu yazma potansiyeli telefonda olmadığı gibi insanın kendisinde de yoktur. Yani bunu çok itiraza açık. Ben açıkçası bulmuyorum. Neden? Çünkü insan daha maddesinin %30'unu %40'ını çözemedi değil mi? Yani akıl, hayal, ruh, duygular buraya girmiyoruz bile. Daha maddemizin hatta vücudumuzun bile değil beynimizin biz daha %30'unu %40'ını anlamadık, çözemedik bu noktanın cahiliyiz. Değil mi? Ben insan şöyle kendinle ilgili bir düşünsene. Kendi vücudunda varlığınla ilgili. Ne kadar hakimim. Bildiğim, yani öğrendiklerimin de ne kadar amileyim yapabilme potansiyeline sahibim. Dolayısıyla üretici firma kesinlikle ben değilim. Yani olamam. Daha bugün vücudumda trilyonlarca işlem dönüyor. Ben bunların bile farkında değilken nasıl ben bu bedenin sahibi olabilirim? Veya ben bu bedenin karar... Ah, Dolayısıyla... İkansız. İnsan bu noktada kendisinin acizi ve cahildir. Bunu diyoruz. Peki bizim itiraz noktamız ne olacak? Bizim itiraz noktamız şu. Bir deist, bir yaratıcının kılavuzuna, söz söylemesine gerek yok. Kararları biz verebiliriz veya işte ben insanlardan, çevreden bunu alabilirim diyorsa, kendisinde, diğer insanlarda veya bu çevrede insana yol gösterecek, kılavuz oluşturacak potansiyelin varlığını ispat etmelidir. Hayır, bir yaratıcıya ihtiyacımız yok çünkü biz kendimizle ilgili kararları verecek potansiyeldeyiz. Bunu bize ispat ettiği zaman, hatta bunu kendine ispat ettiği zaman evet gerçekten de bir yaratıcının bize söz söylemesine gerek kalmaz. Ya ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Şu telefonun, telefon üzerinden gittiğimiz için bunu her şey üzerinden de vurabiliriz. Yani bana, bu benim fikrim. Yani bu noktada siz de katılmayabilirsiniz buna ama telefon bile kendisiyle ilgili söz söylemeye daha fazla hak sahibidir bence. İnsana nazara. Çünkü insan bu telefonun işte yazılımı donamından binler yani çok fazla daha karmaşık bir sisteme sahiptir ve hani telefonun kendi varlığı uçurum şu kadarsa insanın kendi ile uçurum çok fazla yani. Anlatabildim mi? Burayı tekrar vurgulayalım çünkü buranın anlaşılması gerekiyor bizim için. Deizmden istediğimiz o zaman tam olarak şu. İnsan bir yaratıcının kılavuz koymasına ihtiyaç duymazsa, kendi kılavuzunu kendisi yazacak potansiyeldedir diyorsa gerek duymadığı için bu potansiyelin insanda olduğunun ispatını yapacak bu kadar. Bunu dördüncü madde olarak ekleyelim. Dördüncü kısım istenilen bir veri var şu an değil mi? Ha, bize deizmin özünde savunduğu bu gerçeği, insanda bu potansiyel vardır. Gerçeğinin ispatını yapın dendiği zaman cevap şu olamaz arkadaşlar. Altına ahsa 50, işte Enbiya 73, işte Rum 52... Bunlar yani Kur'an'dan aklımıza yatmayan ayetler bize şunu ispatlamaz. Ha evet ya bu ayeti anlamadım dediğimizde o zaman insanda bu potansiyel vardır. Veya insan hadi bu potansiyeli yükleyelim anlamına gelmez. Anlamadığımız ayetler insana bu potansiyeli yüklemez. Dolayısıyla deizm yine özünde yanlış bir fikirdir. Yani hep bu oluyor değil mi? Yani bir ispat getir dendiği zaman altına işte o zaman peygamberiniz şöyle yapmış. Tamam da bu benim sorumla alakası yok yani bunun. Bunlar da açıklayamadığımızdan değil. He. Yok evet bak az önce söyledik Bay Metod taktiğini ya şu sorulardan işte ön yargılardan duvarları bir kaldıralım. Bakın deizmin özünde böyle savunduğu bir şey var. Değil mi? Bir deiz kendine sormalı. Harbi ben kararlarımı neye göre belirliyorum? Kuralımı, kılavuzumu, yönümü neye göre ayarlıyorum dediği zaman karşına beşer çıkacak. insanlığın kendisi çıkacak. Yüzyıl öncesine de denesen yine bir insana dayanacak bu iş. Harbi ben neyle açıklıyorum dedi. E ya biz bunun ispatı bu potansiyel var mı insanda bunu istiyoruz. Altına geldiğin zaman ayet hayır bu potansiyel insana yine yüklemiş olmuyor işte. Bu bizim iddiamıza bir cevap, bu bizim itirazımıza bir cevap değil. O method taktiğini anlasa, onu yapmayacak. Method taktiğini iyi dinlemesi lazım bu konuda. Aynen. Yani şu sorulardan bunlar bir dursun. Yine hani sillerim demiyorum. Bunlar bir açalım. Şu özünü bir konuşalım. Ondan sonra bu soruları tek tek cevaplayalım. Bak bunda bir sıkıntı yok. Ama baktığım ki bir şeyler geliyor. Hemen bunun nasıl yok edebilirim? Ya yani önüne nasıl geçebilirim? Hemen Şuradan bir ayet koyayım veya hemen şöyle bir Peygamber Efendimiz'e, bir işte ona bir hakaretli bir şeyde bulunayım. Veya hemen ya sen şu kendi önce tipini düzelt, şu önce konuşma şiveni düzelt. Ya bunlar Abi. tamamen o sorunun merkeze ulaşmasını engellemek için böyle bir şey. Ve yıllardır Müslümanlar olarak bizler de bunu yiyoruz yani. O zaman sen şunu açıkla ya veya şunu cevabını ver ya biz niye hemen patır patır soruların izana cevap getiriyoruz? Ya karşılara mutlak haklıymış gibi. Söyle anlat bakalım yani bir özüne bir in. Ve dedik ya tamam kalsın o sorular ama özü bir konuşalım. Burayı halledelim sonra bütün o soruları cevaplarız Allah'ın izniyle. Onda sıkıntı yok. İşte örnek veriyorum ne hangi ayet ele alalım? İşte onları görünce hadi kafasını kesin vurun. Ve işte kadını dövün. Evet bunlar Kur'an'da var. Fakat ya sen bu ayeti yanlış anlıyorsan yani senin onay, olaya bakışında bir problem varsa hani gidip diyoruz ya işte fiziği gidip bir terziden sormuyorsun. Bir biyolojiye gidip coğrafyacıdan sormuyorsun. tane kafa tutman için en az Einstein kadar fizik biliyor olman lazım. Dolayısıyla niye bu Kur'an ilimleri için böyle olmuyor? Yani Kur'an'a da itiraz edebilmen eleştirmen için kendinin bu potansiyelde olun ispat etmen gerekiyor. Şunu demeli yani özgürce. Bu ülke ülkede hele sorgulayan birisi. Ya belki bende de problem vardır yani. Belki ben yanlış değerlendiriyorumdur ayetleri diyebilmeli. Yani gerçekten bu dinin muallimi bu ayetleri böyle mi değerlendirmiş? Gidip Efendimiz Aleyhisselam işte müşrikenin gördüğü yerde kafasını mı kesmiş? Evini alıp beslediği, onu gece yatırdığı, işte ikramlarda bulunduğu o kadar fazla insan var ki. Veya işte Efendimiz alıp kadınları zincire vurup dövmüş mü? Bırakın fiske vurmayı, Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarla bağırmışlığı yok. Dolayısıyla ayetleri belki yanlış anlıyorumdur, yanlış değerlendiriyorumdur. Acaba muallimi ne diyor ki Kur'an'da ne diyor bu yüzden bizim için? Onu ancak temiz akıl sahipleri idrak eder. Bak sende problem vardır ve bilmiyorsan bilene danış. İşin ehline sor. Peygamberlere bu işe havale et diyor diyor birçok ayette bizi onlara havale ediyor zaten. Ama bunlar yine dediğim gibi İslam'ın konusu biz deizmle ilgilendiğimizden dolayı isterseniz bitirelim. Yani sonuç olarak deizm, insanın kendi kılavuzunu yazacak, kendi yönünü belirleyecek potansiyeli kendisinde yoktur. O yüzden sen bir sus.